<gülüyor> ne yapayım Neredesin? İzlediğiniz için teşekkür Hadi hayırlı işler o zaman Hadi bay bay Evet bunlar basit dediğim paraşüt be Ha yok şu küçük trenler var tatlı tatlı Ne güzel aslında onlar ben yapsak ya şey nerede? Şu orada galiba ya Evet evet orada Daha sonra neye bineceksin Eda? Preştay. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Burası dipis neylant. Biz neylanttayız bakın. Uyuyan güzelin şatosu. Nasıl gidiyorum Mert? Hey <gülüyor> <Ay. gülüyor> araba gidiyor. Fantezi Lent'de geziyoruz şimdi. Çocuklar için masallar Oyunki yükselmiyor. What a smile. <gülüyor> e daha en kötüsüne binmiş. Onunki yükselmiyor. Başka herkes yükseldi. Bir de önce bindi ona bindi. <gülüyor> <gülüyor> Şu <an> çok komik. move <gülüyor> it! <gülüyor> <gülüyor> Buradan Botun içindeyiz, suda yüzüyoruz. Korsanlar saldırıyorlar. Siz <gülüyor> ouvert <Gülüyor> Bir karanlar gidiyoruz. yapıyorlar Ne yapıyorsun Eda? Başkent Brüksel'deki Merkez Markası kontrol ettikten sonra artık katedralde bir dua etmeye gidiyorum. Yani şu an <gülüyor> çok komik bir halde. Bakınız. <gülüyor> Arkamızda bir tur grubu. Şu an Evet. Hmm. Oh evet karşıya geçildi Evet. Otel o mu acaba? Evet Eda neredesin? Şimdi Grote Ne Büyük yapıyorsun, Büyük yapıyorsun burada? Anlamaya çalışıyorum size. Evet devam, evet, devam, devam ediyoruz. ediyoruz and mm want -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Selamlar. Şimdi yine meydandayız. Victor Hugo'nun evi gösteriliyor. Orada yaşadığı şurası. Soldan ikinci küçük. Evet, burada hemen hmm, kasaplar güllü öncesinin yanında tamam çok güzel. Şeye de lazım. Buraya şöyle bakalımca bir, bir daha geliyormuşuz. Bakalım deneyelim, dokunalım, Okşayalım, sevelim. Bir daha gel. <gülüyor> bir daha gidelim. <gülüyor> Kralın sarayı. Çam yani işleyen çocuk işleyen çocuk heykeline doğru gidiyoruz. Madem cam pit, sembollerinden biris daha bir tane turist güya çocuğunu kaybetmiş. Olursa evet. işte çeşme ayrat yaptı bir cam pan heykeline. Ayrat yaptı Ayrat dedi ya. <gülüyor> <gülüyor> ayrat yaptı <Hayat. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ayrat yaptırmış. Şöyle küçük çocuk açam kadar bir çocuk işiyor fikirinden. <gülüyor> Önemli günlerde Belçika çıkıp akıyormuş ama gençlere dek kire. Evet Eda ne yapıyorsun? 25 Ocak. <gülüyor> Gecesi nasıl devam ediyor? Herkese french fries diye bildiğim belgium fries diyorum. Biramı içiyorum. Luxemburg'dayız. Dotaçlandıran. Evet ben çıktı araç sürdüler Aynen oldu. Ama rüzgar için uyar diyor ya. Çakılıyor amca? arasından geç göçmen bakanlığı, maliye bakanlığı, keçe Charlotte ulaşacağız. İşte bu en zengin ülkenin maliye bakanlığını da görmüş olacağız. Bonjour. Bonjour değil ya yanlış başladım. Bonjour. Bonjour. iş konuşlan. Gute Morgen. İyi man. 25. ülkemize geldik arkadaşlar. Mükemmel. Girdiğimiz 25. ülke bu Lüksemburg oldu. Lük. Beni lüksün en lüks, lüks ülkesi sayılan, lüks İstanbul, dünyanın bankası sayılan, lüks. Şöyle küçümencik mencek, lüks ama değil mi? <gülüyor> Küçük içim. Lüks İstanbul değil ama lüks Evet, geziyoruz bakalım. Akşam 7'ye kadar dona dona. İstediğimiz Donarak kadar donabileceğiz bileceğiz. Dondurma yerekten gezeceğiz. Bakanlıkların arasından geçiyoruz. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı'na geleceğiz aslında. Milli Eğitim Bakanlığı, işleri, Diyanet, Diyanet Bakanlığı, İşleri, Avrupa Birliği Bakanlığı derken çok hoş saatler geçireceğiz. Dükler Sarayı. Bizim... Burası lüks lüksanlık dükalı olarak geçiyor biliyorsunuz. Bizim dükler mi onlar? Tanıyor musun? Ya bizim düklerden değil, gerçek düklerden. Şurada i̇yi. karşıda küçük bir Meryemcik var, onu da çıksana. İmdat Meryem. Çaklı tavsa çok güzel sıcak çikolata oluyormuş. Yeriz. Bundan ben de iyi yani. Tamam. İşte öğreniyor şimdi, ne Alper mi? gezdiriyor, iyi oluyor. O asker var arkanda. <gülüyor> burası evet. halkı selamladığı evet. balkon. Büyük savaş ee, sonra savaş Büyük bir kök. Aynen. Orası da şurası. Burası Bunu bilmiyorum. Burada arkasında gördüğünüz bir de önündeyim. <gülüyor> <sormaya kadar. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Lüksemburg <gülüyor> Burada zamanında Büyük Düşes Charlotte halkına zafer konuşması yapmış bu Balkan'da. <Gülüyor> Önünde asker sürekli geziyor. bu belediye başkanlığı sarayı arkadaşlar. Bir gelen Eski Rathaus. Şimdi gelen şimdi e, şimdi politik konuklar için kullanılıyor. Şimdi Rue de Grand büyük caddelerindeyim. Büyük caddede alışverişim ve herkesi. Yani. Hemen Arms Meydanı'nın arkası. İnşaat var o yüzden böyle sesler geliyor. Ne heykeli Eda? İkinci William'ın heykeli. İkinci William hem Hollanda kralı hem de büyük dükü. Lüksemburg'ın büyük. Evet. Burası sosyal meydan arkadaş. Selamlar, burası Lüksemburg'ın eski balık marketi. Balık pazarı kılılıyor tabi de. Şu anda tadilatlar var kış dolayısıyla galiba. Milli Tarih ve Sanat Müzesi de hemen arkamızda zaten. Burası meydanlardan birisi balık marketi meydan. yaz daha aşağısı tutabilirim. Allah Ben Evet, Eda Göte anlatında şu an. Günümüzgün burası aşağı şehir, daha eski gözüküyor. Şu anda Azet, Azete doğru bakıyorsunuz arkadaşlar. Bu ne kilisesiydi? Yukarıdaki açmam. Sen Michel evet. kilisesi. Evet. Bu kötü anlatı. Çok değişik. Villa Nereye Basta bakıyorduk? Burası. Bir daha söyleyelim. Villa Basile e. mi? Azete. İyi yani. de, Altların şu anda buradan göremiyoruz. Hmm, tamam. Gözükmüyor. Arkadaşlar karşımız tam Serdan Buradan 365 kilometre böyle gidersen 315 parla. Amser'den Kopenhag, Helsinki, Berlin. Sağımızda kalıyor. Brüksel şöyle çapraz solda kalıyor. Şu gördüğümüz yapılar Adalet Sarayı çatıları. Hmm. Yukarıda görmüş olduk. aşağı şeye de bakıyoruz. Taşam gözükmüyor mu? Güzel gözüküyor. Ne çok ortada geçti. O da şey galiba. Petrus Nehri. O öyle. Evet, Petrus. Şu anda antik Beyaz surlardayız binantik. bu arada. Aynen. Antik surları da çekiyor. daha telefonun orada. gördüğünüz gibi. Evet muhteşem bir manzara. Gerçekten muhteşem. Şu anki manzaramız Senjin kilisesi bunun manzarası çok güzelmiş hakikaten evlerin falan şimliyi mesela Burası Corniche denilen yer, Unesco e, koruma altına almış. Avrupa'nın balkonu. Avrupa balkonu diye geçiyor en güzel. E, manzara hakikaten çok güzel. Deminki manzarayı karşıdan bakıyoruz. Demin şuradaydık. Buraya geldik. Biraz da şu tarafları çekelim. Buranın özelliği senin için ne olacak artık? Artık Cornish'ten dünyanın balkonu. en güzel balkonunda. Bizim de en güzel balkonumuz. Nasıl vakitimiz var? Buradan bakın herkes. Bir dal var. Artık burada. Bir. Woof woof. Bir dal var. Aman bakıyorlar aşklarıyla. Şu anda şu anda asansördeyiz arkadaşlar. Villa Hollywood'dan yani yukarıdaki şehirden ground'a iniyoruz aşağıdaki şehre. Şehir asansörü yapmışlar, ne güzel. Evet, beleşten yiye çıkıyor. Bayağı dağızlı bu arada. Beleşçikten yiyecek. Grunt Grunt'ta iner inerim, ben hemen size yer altı malzemleri <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şu an aşağı indik. Ee, burası da aşağı kısma. <gülüyor> tamam. İşte su Şehrin asansörü var arkadaşlar Şu. Yukarısı Adliye Sarayı Şu bina, oradan aşağı indiriyor Şuradan giriliyor, isterseniz çıkabiliyorsunuz Burada turistler ana kiliseye yürüyorlar Ground'dayız. Ground'dan bu sefer yukarıdık. Demin nereden bakıyorduk? Korniş'e bakıyorduk. Bizim anahtarımız doğru da orada bir yerde. An, hadi bulmaya çalışayım, dur. <gülüyor> Sarı mı? Böyle ilk şey, en köşeye yakın olan demirlerdeydik. Şu an Senjin Kilisesi. Yukarıdan çekmiştik. Burada aşağıdan. Ha? Evet gördüğünüz gibi çok tatlılı. Banka müzesi ve vesaire var arkadaşlar. Orası zaten normal şehir oluyor.